Merhaba hanımlar. Bugün e, soslu tavuk hazırlıyoruz. Bir kilo bagetimiz var. Bagetleri ben yıkadım, kuruladım. E, suyunu aldım ve bir tane çizgi attım. Daha sonra bir yemek kaşığı susuz yoğurt, bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir tatlı kaşığı ballı hardal, bir e, çay kaşığı tuz, bir yemek kaşığı mayonez ve bir yemek kaşığı elma sirkesi kullanacağım. İlk önce bütün malzemelerimizi tek bir kapta topluyoruz. Sırası hiç önemli değil. Tadı enfes oluyor. Çıtır çıtır da çok sevecek. Misafirleriniz için de yapabilirsiniz. Vallahi hardal çok lezzetli. Genelde kullandığım bir hardal sos. Hepsini karıştırıyoruz. Sonra bütün malzemeleri tek bir katlı toplayıp geceden de yapabilirsiniz bunu. Bir gün öncesinden daha da yumuşak oluyor. Gün içerisinde vaktiniz yoksa da 2-3 saat ya da 3-4 saat bekletirseniz iyice yumuşamış oluyor. Tüm malzemeleri katıyoruz. Tavukumuzun içine bütün tavuklarımızın iyice özdeşleşmesini sağlıyoruz sosla. Hazır. Hazırlar. Evet, şimdilik kapağını kapatıyoruz ve buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Evet, şimdi marina olan tavuklarımızı artık 2-3 saat buzdolabında bekletmiştik ya da bir gece öncesi de bekletebilirsiniz. Koyuyoruz içine. ...sonra ağzını kapatıyoruz. Sıfetimizin. Ben 1 kilo tavuktan yaptım. 1 kilo 100 gram olan bir tavuk bu, miktar olarak. Birkaç tane içine delik açıyoruz. Sizden 180 derece alıyoruz. İlk başta o 180 derecede pişirdikten sonra 5 dakika geriye kalan 30 dakikada 200 derece fırında pişiriyorsunuz. Her fırın farklı olduğu için ben kendi fırınımda ikinci ayarda pişiriyorum. Nar gibi olmuş. Şimdi çıkarma zamanı. Evet. Çıkartalım. Evet. Kırmızı olmuş. Şimdi açacağız. Ve kırmızı, çok lezzetli ve yumuşak oldu. Oldukça iyi kızan tavuk. Ve en önemlisi de yumuşacık. Bakın. Şimdi tabağımızı alacağız. inanılmaz güzel olmuş, yumuşacık. Hatta şöyle ben size göstereceğim. İçi çok güzel pişmiş. Zaten direkt dokunduğumuz anda Tavuk bayağı bir rahatlıkla çıkıyor. Herhangi bir tabanına yapışma durumu söz konusu değil. Ee, çok rahat çıktı. Sadece şu an çok sıcak olduğu için biraz dokunamıyorum. Bu da enfes gözüküyor yine aynı şekilde. Ben size bugün tavuğun yanına makarnamız var. Yine fırınlanmış, tamamıyla çok lezzetli. Diyet yapanlar için de uygun. Ee, kabaklı, süzme yoğurtlu bir soğuk salatamız. Kırmızı bancar kavurmamız. Ve zeytinyağlı pırasamız var. Herkese afiyet olsun. Sağlıklı günler.